Merhaba, Dmobil'de proje nasıl oluşturulur, proje takibi nasıl gerçekleştirilir? Dmobil'in ana sayfasında projeler sekmesine tıkladığımızda projeler sekmesinin altında projeler, proje dağıtım şablonları, proje fişleri ve raporlar menüsü yer almakta. Projeler menüsüne tıkladığımızda projelerimizi listeleyebilir, yukarıdaki artı işaretinden yeni bir proje listesi oluşturabilir, var olan projelerimizin üstüne gelip tıkladığımızda ya da sola kaydırdığımızda yanda bulunan üç nokta seçeneğini tıkladığımızda projelerimizi inceleyebilir, kopyalabilir, silebilir proje üzerindeki hareketleri inceleyebilirsiniz proje hareketlerine girdiğimizde proje hareketlerini Projede kesilen faturaları, irsaliyeleri, siparişleri, verilmiş olan teklifleri, talepleri, kullanılan malzemelerin fişlerini, Projedeki carilerin hesap fişlerini, proje kasa işlemlerini, banka fişlerini, proje için kesilen çeksinet bordrosunu, Varsa amortismanları, varsa rezervasyon fişleri, proje içerisinde yer alan personellerin puantajlarını, projelik görevleri, proje için oluşturulmuş görüşme notlarını, servis formlarını ve fırsatları görüntüleyebilirsiniz. Kalem işaretine tıkladığınızda da proje kartımıza düzenlemeler gerçekleştirebilirsiniz. Aynı şekilde sağa doğru kaydırdığımızda yani bulunan imlece tıkladığımıza projemizin ekstresini görüntüleyebilir. Büyütüşte ekstra raporunu görebilir. Bu raporu printer imlecelerine tıkladığınızda printerdan çıktısını alabilir. Mail kutucuğuna tıkladığımızda ilgili şablonu seçtiğimizde PDF olarak gönderi sağlayabilirsiniz. Bir diğer menümüz olan Proje Dağıtım Şablonları'na tıkladığımızda Proje Dağıtım Şablonları listesini görebilir. Herhangi bir listeyi Sola kaydırdığımızda 3.20'ye tıkladığımızda inceleyebilir, kopyalayabilir ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Yukarıdaki artı işaretine tıkladığımızda yeni bir proje dağıtım şablonu oluşturabilirsiniz. Projeler sekmesi altında bulunan diğer menü ise proje fişleri menümüz. Fişleri listeleyebilir. Yukarıdaki artı imlecinde tıkladığımızda yeni bir proje fişi oluşturabilir. Sola kaydırdığımızda fişi incelemesini, kopyalamasını ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ve Diğer menümüz olan raporlara tıkladığımızda projeksiyasını, projeye göre müşteriye verilen ürün raporunu ve tedarikçinin proje bazında bakiye raporlarını alabilir, görüntüleyebilir, pdf olarak mail yolu da gönderimini sağlayabilirsiniz.